Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. 5-1-2019 Cumartesi gününün e, kuponu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bakın 3 tane maske seçtik. 189, 135 ve e, 185 arkadaşlar. Şimdi burada bu konti garanti. Şimdi burada 18 tane kupon var toplamında 99 Sonuna kadar izleyin. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ben size burada 3 üç üç maçı kontü garanti veriyorum arkadaşlar. Siz 2 tane daha maç bulacaksınız. Takip ettiğiniz maçlarda bu kuponların hepsine banka hepsine yazacaksınız. 5 maçı 3'ünü tutmuş olacak 2 maçı bekleyeceksiniz. Bu mantıklı bir çalışma arkadaşlar matematik kombinasyon üzerine. Şimdi e, yukarıda görüyorsunuz 189, 135 ve 185. maçları seçtim. Peki daha önce tutturduğum var mı bu şekilde? Arkadaşlar bakın hemen örneğini göstereyim. Bakın şimdi görüyorsunuz. Bu 3-1-2018 perşembe günü aynı sistemde yaptığım videonun arkadaşlar. isterseniz videolarıma bakabilirsiniz. Tutmuş. 398, 401 ve 405. maçları seçmişim. Hemen birinci kupon bakın yukarıda yuvarlak içine aldım arkadaşlar görüyorsunuz. Orada tutmuş arkadaşlar. 1-1-0 diye yuvarlak içine almışım. Yani kontu garanti bu tutuyor arkadaşlar. Siz iki maç ekleyeceksiniz. Devam edelim şimdi. Özellikle 2. Iki yarı, yarı eklerseniz Ganyan'ı daha da yükseltmiş olursunuz. Verdiğiniz parayı misli misli çıkarma şansınız var. 3 misli bile yapsanız bu 18 kupana 54 lira yapar. Ama ilk yarı ikinci yarı yüksek olduğu için Ganyan'ları. Buradaki ganyan da %100 size garanti ediyorum arkadaşlar. Verdiğiniz parayı 4'e 5'e katlama şansınız var. Şimdi formülümüze geçelim. 189'u 3 ihtimal oynadı. 135'i 3 ihtimal Garanti olsun. 135'i alt üst. Bu da ihtimalin hepsi burada var. Şimdi burada arkadaşlar ben bu maçları seçtim. Bunun aynısını oynayın. Sadece iki maç ekleyeceksiniz. Bunun aynısını 18 kuponu oynayın. iki maç ekleyin. Üç maçı garanti tutuyor zaten. Benim size vereceğim bu. Altına iki maç ekleyeceksiniz. İlk yarı ikinci yarı eklerseniz Ganyan'ı yüksek olur. Alacağınız para artar. Bizim seçtiğimiz buradaki maçlar arkadaşlar. Cumartesi gününün maçları. 5-1-2019 Cumartesi günü. Bakın 189'a bakın arkadaşlar. 2.40 2.90 2.30 135'e bakın hemen en üstte. 2.40 2.90 2.30 Yani oranları birbirlerine yakın maçları seçiyoruz. Niye? Birbirleriyle oranları çarpıldığında oranı e, Ganyen yüksek olsun size çok para kazandırsın diye arkadaşlar. Bakın 189 yukarıda birini satır. Hemen bir ok işareti bir hemen var. 189 3 tane 1 yazdık. Satırın devamına 189 3 tane 0 yazdık. Altta birinci satır devamına 189 3 tane 2 yazdık arkadaşlar. Hemen altına geçtik. ikinci satıra 135 1, 135 0, 135 2. Devamında yine 135 1, 135 0, 135 2. Altta ikinci satırın devamında yine 135 1, 135 0, 135 2 yazdık. Burada arkadaşlar üçüncü satıra geldik. Şimdi 185 zaten alt ya da üst olur maçlar. Başka olma şansı yok. 185'e 8 kuponun 8'ine birden alt yazdık. Bakın yukarıdan aşağı 1. kupon, 2. kupon, 3. kupon, 4, 5, 6, 7, 8, 9. kupon diye 1K, 2K diye yazdım. Yani kupon K ile kısalttım. Yukarıdan aşağı bunların hepsi birer kupon arkadaşlar. Toplam 8 kupon birden 9 şey 9 kupon birden 9'a kadar yazdım. Bu ilk 9 kuponumuz. Şimdi ikinci 9 kupona geçeceğim arkadaşlar. Bunu birebir biraz önce söylediğim gibi oynayabilirsiniz. Burada 3 ihtimal %1000, yüzde yüzde %milyon kere tutma ihtimali var. Konti garanti. Siz sadece biraz önce ispatını yaptım arkadaşlar. Perşembe günü gördünüz. Siz sadece 2 maç ekleyeceksiniz. Özellikle takip ettiğiniz maçları ilk yarı, ikinci yarı yazarsanız. Bunun altına bu 9 ve 9 ve diğer 18 kupona 2 maç beklersiniz. 5 maçta 3 maçı garanti ediyorum size. 5 maçta 2 maç bekleyeceksiniz sadece. Şimdi devam ediyoruz. Yine yukarıya bakın arkadaşlar maçlarımız aynı. Verdiğimiz ihtimaller aynı. Sadece üstü kullanacağız 185'te. Şimdi yukarıda birinci satıra bakıyoruz. 189, 1, 189, 1, 189, 1. Hemen devamında birinci satırın devamında üstte. 189, 0, 189, 0, 189, 0. Birinci satırın devamında 189, 2, 2, 2. Biraz öncekinin aynısı. İkinci satırda biraz öncekinin aynısı. İkinci 9 kupon bu. 102 bakın ikinci satır yukarıda yazıyor 1351 1350 1352 yan yana devam ediyor 1351 1350 1352 yan yana devam ediyor hemen altta ikinci satırın devamı diyor 1351 1350 1352 üçüncü satıra geldik yukarıda biraz önce alt kullanmıştık 185 alt üst dedik burada üstü kullanıyoruz 185'e komple 9 kupon'a birden üst yazıyoruz üçüncü satıra bakın alt üçüncü satırın devamına bakın komple 9 kupona da yazdık. Şimdi 9 kupon biraz önce var. 9 kupon burada var. 18 kupon. Toplamı 3 misli yapsanız en az 54 lira yapar. 18'de ile 3-3 yaptığınızda. Şimdi buraya iki tane maç ekleyeceksiniz. Takip ettiğiniz maçlar takip ettiğiniz takımlar özellikle büyük takımları takip ediyorsanız yani maçı alacağınız takımı tahmin ediyorsanız alır bu takım diyorsanız o takıma verin ve sıfırdan o takıma verin. Yani mesela diyelim ki 1 vereceksiniz takip ettiğiniz maç takip ettiğiniz takım 0'dan 1'e 1'den 1'e bu şekilde veya 0'dan 2 2'den 2'ye yani e, alacak olan takıma vereceksiniz arkadaşlar takip ettiğiniz bunun da Ganyen ortalama olarak e, 3 3 3'tür arkadaşlar 2 tane 3 görüş 3 9 yapar e, burada da ben size yaklaşık 8 10 8 veya 10 veya daha fazla garanti ettim zaten 3 maçta e, 3 görüş 3 9 burada da 10 olsa arkadaşlar ne eder 90 eder. 3 misli yapsanız 270 lira eder. E verdiğiniz para 54 lira. Alacağınız para 270 lira. 200 lira aldığınızı farz edin arkadaşlar. Kimse kimseye 5 kuruş para vermiyor. E şimdi bizi izlemeye devam edin. Şimdi az kazan, öz kazan, sürekli kazan formülüne geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.